gençler selamlar ben sevmeyli hoca sevmeyli hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım TYT matematik 2023 kampımızın ikinci haftasındayız ikinci haftanın ikinci gününde asal sayıların konu anlatımını yapacağız ve hemen bu videodan sonra da testlerini çözeceksin test çözümünü de ben senin için youtube'a yükleyeceğim arkadaşlarım hazırsanız başlayalım asal sayılara evet gençler öncelikle asal sayıları tanımlayacağız Asal sayıların tanımını şu şekilde yapabiliriz. Siz de ben de beraber yazın isterseniz. Bir ve kendinden başka, kendinden başka pozitif tam böleni pozitif tam böleni bulunmayan bulunmayan nedir arkadaşlarım? Doğal sayılardır yazabilirsiniz. Pozitif olması lazım çünkü. Doğal sayılardır. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sadece bir ve kendisine bölünecek. E doğal olarak da şöyle bir tanımda yapabiliriz. Yalnızca iki tane pozitif tam böleni bulunan sayılardır. Asal sayılar. Yalnızca iki tane pozitif tam böleni bulunan e, tam sayılardır diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım. Ee, bu asal sayılar Şimdi Asal sayıları en küçüğünden Başlayarak biraz sıralayalım 2 3 5 7 Daha sonrasında 11 13 17 19 23 29 31 37 Değil mi? Bu şekilde devam eder 37 41 43 diye devam eder arkadaşlar Şimdi bu asal sayılarla alakalı Biraz özellik verelim Asal sayılar öncelikle arkadaşlarım Sonsuz adettir Yani sonsuz tane asalımız var arkadaşlar Tamam Başka bir özellik En küçük asal 2'dir En küçük asal 2'dir Ve tabi bu 2'nin Başka bir özelliği de var Şöyle arkadaşlarım 2 haricinde İki haricinde çift asal, çift asal yoktur diyeceğiz. Tabi bu da başka bir özellik. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım, tabi iki haricinde tüm asallarda tek sayı olacak. Ee, başka bir özellik daha. Şöyle diyebilirsiniz. Bakın bunu çoğu yerde bulamazsınız. Üçten büyük, üçten büyük. Tüm asallar, tüm asallar, asallar. Altının katından Altının katlarından Diyelim altının katlarından Bir eksik Veya Bir fazladır Bütün notları Madde halinde de yazabilirsiniz Sevgili gençler Bütün notları buraya dizdik İşimize yarayacak notları Yoksa asal sayılarla alakalı düşünürsek Kitap yazabiliriz yani Tamam asal sayıların özellikleriyle alakalı Oturup bir kitap oluşturabiliriz fakat bizim işimize yarayacak özellikler bu 4 tanesini biliyorsan en küçük asal sayı 2'dir. 2 haricinde çift asal sayı yoktur. 3'ten büyük tüm asallar 6'nın katlarından bir eksik veya bir fazladır. Bu dördünü biliyorsan senin için yeterli olacaktır. İlk örneğimize bakalım. A, B ve C asal sayılar demiş. Tabi bunu biraz da şöyle yaklaştıralım. A, B, C'nin asal olduğunu söylemiş bize. A artı B artı C 16. A çarpı B artı C'de 17 olduğuna göre A kere B kaçtır diye soruluyor Öncelikle sevgili arkadaşlar Burada 3 tane asalın toplamının 16 olduğu bilgisi Bize bunlardan bir tanesinin çift olduğu bilgisini de vermek zorunda Çünkü sebep Eğer ki bütün, bütün asallar burada tek sayı olmuş olsaydı Tek tek tek toplamın tek sayı yapardı Demek ki bunlardan bir tanesinin çift olduğunu biliyoruz ki hangisi çift olduğunu bilmiyoruz. İki tanesi tek bir tanesi çift diyebiliriz. Alt kısma baktığımızda da A çarpı B ile C'nin toplamının 17 olduğu bilgisi verilmiş. E şimdi burada da arkadaşlar şu şekilde düşüne, düşünecek olursak bunlardan biri tek biri çift olacak. Ya da burası çift burası tek olacak. İkisinden birisi. Şimdi biraz daha irdelersek bu soruyu biraz daha sallarsak. Şöyle diyeceğiz sallarsak derken yani sarsarsak anlamında A çarpı B artı C'nin 17 olduğu bilgisi var ya elimizde Bakın gençler Tabii bir de A artı B artı C'yi de 16 olarak yazalım Pekala A artı B artı C'nin bunlardan bir tanesinin 2 olduğunu biliyorduk O halde 2 artı diyelim geriye ne kalır 14 Şimdi toplamları 14 olan 2 tane asal sayı düşünecek olursak 11 ile 3'ü düşünebiliriz 11 artı 3 14 yapar 2 daha 16 yapar bu sağlar şimdi bu 11 3 ve 2'yi şuraya yedirebilir miyiz acaba bakın arkadaşlar c'yi 11 seçerseniz şunlara 6 kalacaktır bu da 2 çarpı 3'ten ne gelir 6 gelir 6 artı 11'den burası 17 sağlar Demek ki sağlayanı elde ettiğimize göre bize sorulan sorunun cevabını bulabiliriz artık. A kere B sorulmuş ki A kere B buradaydı ve ben bunu ne buldum? 6 buldum. O halde cevabımız nedir? 6'dır diyebiliriz. Devam ediyorum. İkinci örnekle. 20'den küçük 8 tane asal sayı vardır. 20'den farklı kaç tane N tam sayısı için? N'den küçük 8 tane asal sayı vardır. Şimdi 20'den küçük asallar 8 taneymiş. Bunlar 2 3 5 7 daha sonrasında 11 13 17 19 bakalım 8 tane evet 20'den küçük gerçekten de 8 tane asalımız var arkadaşlar. Peki 20 şuradaydı. Şimdi 20'den küçük 8 tane asalımız var ya başka kaç tane tam sayı için yine n'den küçük 8 tane asal sayı vardır. Mesela bu asal bu sayılardan bir tanesi 21 olabilir mi? 21'den küçük yine 8 tanedir ki bunlar zaten şunlar da asallarımız doğru mu 21'den küçük 8 tane asal var peki 22'den küçük kaç tane asal var yine 8 tane bakın şunlar asal değil bunlar asal değil arkadaşlar Peki şu soruyu soruyorum size 23'ten küçük kaç tane asal var hocam gene 8 tane çünkü 20 21 ve 22 asal değil ama 24'ten küçük kaç tane asal sayı var dediğim zaman o zaman 23'ü de saymak zorunda kaldığımız için 8 tane değil. 9 tane olacak demek ki 24'ü alamayacağız. Peki 20'den farklı diye sormuş ya, o zaman biz ne yapacağız? Şunu, şunu ve şunu alacağız. Yani toplam kaç taneymiş? 3 tane n eleman tam sayı vardır diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 3. sorumla sağ üst tarafta. Ondan önce bir notumuz var. X, Y, Z farklı asallar A, B, de sayma sayıları Bir N sayısı A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Z Biçiminde tek türlü asal çarpanlarına ayrılır. Bakın A, B, C sayma sayılarıydı X, Y, Z'de farklı asal sayılardı Sevgili arkadaşlarım şu kısmı düzeltin Hemen düzeltin X üzeri A çarpı Y üzeri B çarpı Z üzeri C yazacağız Asallarımız şunlar sevgili arkadaşlarım x, y, z'ler asal. Bu şekilde üstleri de sayma sayısıysa bunlar bu şekilde tek bir türlü asal çarpanlarına ayrılır diyeceğiz. Şimdi üçüncü örneğimizde buna örnek olarak direkt bakın 540'ı gelin sizle beraber asal çarpanlarına ayıralım ve asal çarpanlarına ayrılmış biçimini bulalım. Öncelikle en küçük asaldan başlıyorsunuz bölmeye. 542'ye böldünüz 270 yapar hocam. Bunu da 2'ye bölebiliriz. 135 gelir. Bunu şimdi gelin 3'e bölelim. 3'e bölersek 45 yapar. Tekrar 3'e böldüm 15. Tekrar 3'e böldüm 5. Ve artık 5'e böldüğüm takdirde 1 geldi. Artık 1'den daha küçük bir asal olmadığından sevgili arkadaşlarım da 1'de asal değil. Bundan küçük bir asal olmadığından biz ne diyeceğiz? Artık 540 sayımızı Kaç tane 2 kullandık? 2 i̇ki tane. 2'nin ikinci kuvveti çarpı. Kaç tane 3 kullandık? 3 üç tane. 3'ün Üçün üçüncü kuvveti çarpı. Kaç tane 5 kullandık? 1 tane 5'in birinci kuvveti. Bakın adet sayılarını üstlere yazıyorsunuz. Asalları ise alt kısma yazıyorsunuz arkadaşlarım. Ve böylelikle neyi buluyorsunuz? 540 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini elde ediyorsunuz. Dördüncü örneğimizde ise demiş ki bize 250 sayısının en küçük iki asal çarpanının toplamı. Bakın hemen 250'yi ne yapıyorsunuz? Asal çarpanlarına bir ayırıyorsunuz önce. 250'yi 2'ye böldüm 125. Artık arkadaşlarım 3'e de bölünmüyor, 2'ye de bölünmüyor. Mecburen 5'e böleceğiz. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani bu 250 dediğimiz sayı arkadaşlar bir tane 2 olduğu için 2 üzeri 1 3 tane 5 olduğu için 5'in küpü diyeceğiz. Zaten bizim 250 sayımızın da en küçük iki asal çarpanı sorulmuştu ya. Zaten iki tane asal çarpanı var. Bunlardan bir tanesi 2, öteki de 5. İşte bunların bize toplamı sorulmuş. O halde 2 artı 5'ten cevabımız ne olacaktır? 7 olacaktır deriz sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum. Bir sonraki sayfamla örnek 5'teyim. ABC asallar a eşittir 3 üzeri b eksi 2 çarpı 13 üzeri c eksi 2 olduğuna göre a artı b artı c'nin en küçük değeri soruluyor bize şimdi öncelikle gençler a artı b artı c'nin en küçük değeri sorulmuştu ya ben bunu şuradan şöyle bir koparıp alayım önce şuraya bir e, şöyle yapalım daha doğrusu şöyle yapsak daha makul olacaktır bakın şöyle yaptık Şimdi gençler ben buradan ne biliyorum? A'nın asal olduğunu biliyorum değil mi? Peki bu A sayısı asalsa 3 kere 13 ne yapar? 39 yapar. Bir kere 39 veyahut 39'un 3 katı 13 katı olabilir bu sayı. Ve hiçbir şekilde asal olmayacaktır. Çünkü bir kere 3 kere 13 çarpanı var. O halde gençler biz diyeceğiz ki. Demek ki A sayısı burada ya 3 tür, bakın ya 3 tür, ya da 13'tür diyeceğiz. İkisinden birisi olacak. Hocam nasıl 3 veya 13 olur? Tabi bir de en küçük değeri sorulduğu için biz diyeceğiz ki A3 olsun. Şimdi A'nın 3 olabilmesi için şu kısmın 3 üzeri 1'den 3 gelmesi gerekiyor. Şu kısmında 13 üzeri 0'dan 1 gelmesi gerekiyor ki 3 kere 1. 3 yapsın A'da 3 olsun. Peki madem bu şekilde geliyor evet format uygun. Fakat hocam bu B-2'ye. 1 olacak diye onları da bulalım. E, b 2 1 ise b 3'tür ki biliyorsun ki b asaldı. Bakın asal. E c 2 de 0 olacak demiştik. E bu da 0'sa c de 2 gelir arkadaşlar. E c de asal demişti. Bakın 2 de asal. Demek ki a b ve c'nin toplamlarının alabileceği en küçük değer 3 artı 3 artı 2'den neymiş? 8'miş gençler. Umarım Anlaşılmıştır Altıncı örneğimiz yine abc Farklı hasallar demiş bu sefer A'nın karesi çarpı b üzeri 4 çarpı c üzeri bir eşittir ee, Ne olduğuna göre N'nin en küçük değeri için Bakın N'nin en küçük değeri için B artı c Toplamı sorulmuş bize Ama önce N'nin en küçük değeri için demiş. Şimdi ben N sayısının A'nın karesi çarpı B üzeri 4 çarpı c Olduğunu biliyorum ya N olabildiğince küçük olsun diye kuvveti büyük olan biliyorsunuz ki sayıyı direkt olarak daha fazla artıracaktır. Dolayısıyla ben burada N'nin en küçük değerini bulabilmek adına B'yi küçük seçmem gerekiyor ki B asaldı. Dolayısıyla B'yi ne seçmekte fayda var? 2. E farklı asallar demişti. A'yı da 2 seçerdim elimden gelse ama farklı asallar dediği için bunu 3 seçeceğim. 2, 3 sonraki ne? bunu da 5 seçeceğim. Mecburen. O halde arkadaşlar B artı C sormuştu bize. B'yi 2 ve C'yi 5 seçtiğimize göre bizim 2 artı 5'ten doğru cevabımız ne olacak? 7 olacak arkadaşlarım. Cevap 7 idi. Ve geçtim sağ üst tarafa. Sağ üst tarafta aralarında asallığın tanımını yapacağız şimdi. Şöyle diyelim arkadaşlarım. Birden fazla, birden... Fazla ee, Sayının Sayının ee, Bir haricinde Bir Haricinde Ortak Ortak Pozitif Tam böleni Tam böleni Yoksa Yoksa Bu sayılar Bu sayılar Nedir? Aralarında asaldır diyeceğiz gençler. Aralarında asaldır diyeceğiz. Evet. Şimdi aralarında asallığın tanımını da bu şekilde yaptık. Ne demiştik? Birden fazla sayının bir haricinde ortak pozitif tam böleni yoksa. Şimdi tabi aralarında asallık deyince aklımıza direkt örnek olarak iki tane asal sayı geliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Örnek veriyorum. Asal ve asal Asal ve asal olmayan, asal olmayan diyelim, asal olmayan ve asal olmayan diyelim, asal olmayan diyelim arkadaşlar. Peki aralarına da şu şekilde çizgiler atalım ki hepsi birbirinden farklı olduğu belli olsun. Şimdi ben size iki tane aralarında asal sayı örnek ver dediğim takdirde, siz gidip iki tane asal seçip en kolay yoldan bu işin içinden çıkabilirsiniz çünkü asal sayıların zaten bir ve kendinden başka ortak böleni bir ve kendinden başka bir tam böleni olmadığından arkadaşlarım aralarında asallık içinde 13 ve 23'ü seçtiniz iki tane asalı seçtiniz kurtulursunuz niye? Çünkü bu sayılar zaten asaldı. E bunun bölenleri 1 ve 13. Bunun bölenleri 1 ve 23. e Ortaklara bakıyorsun sadece 1 var. Zaten bizde 1 haricinde ortak pozitif böleni tam bölün olmayan diye tanımlamıştık. O halde işte bunlar asaldır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Aralarında asaldır. Veyahut 7 ile 5 gibi. Veyahut 101 ile 37 gibi. Bunların her biri de aralarında asaldır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Ee, daha sonrasında bir tanesini asal seçtim. Mesela 13-13. Ötekinde gittin asal olmayan bir sayı seçtin. 20, 20 asal değil. İşte bunlar da aralarında asaldır. Yani bir tanesi arası bir tanesi asalsa, örnek veriyorum 7, diğerine gittiğin 100 seçtin. Bunlar da aralarında asaldır. Veyahut gittim bir tanesini 23 seçtim, ötekini 1 seçtin. bir asal mı değil? bir için ekstra bir not daha yazdıracağız ama aklınızda bulunsun. Eğer sayıların ikisi de asal değilse yine aralarında asal olabilirler. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. 24 ve 25. Bakın bakalım 1 haricinde herhangi bir ortak bölenleri var mı? Veyahut sevgili arkadaşlarım. 9, 9 ve şöyle düşünelim 4 gibi. 9 da 4 asal değillerdir. Fakat aralarında asallardır arkadaşlar. Şimdi. Ekstradan sizden bir not daha yazmanızı rica edeceğim. Şuraya şöyle not yazın arkadaşlarım. Birinci notta diyeceğiz ki bir sayısı, bir sayısı, her sayıyla, her sayıyla, her sayı ile her sayıyla yazalım. Arasında asaldır. Arasında asaldır diyeceğiz. Yani sen birin yanına gittin ne koydun Birin yanına 100 koydun Bunlar aralarında asaldır Birin yanına 20 koydun aralarında asaldır Birin yanına 23 koydun aralarında asaldır Anlaştık peki, peki Başka bir nota ihtiyacımız var mı hocam Başka bir not daha yazın arkadaşlarım Başka bir not daha O da şu Ardışık tam sayılar Ardışık doğal sayılar Diyelim Ardışık doğal sayılar Daima aralarında asaldır ki zaten aralarında saldır diyelim. Zaten sevgili gençler şuradaki örnekte de bunu vermiştik. 24 ve 25 bunlar ardışıktır. Ve ardışık olduğunu görür görmez herhangi bir şüpheye kapılmadan şunu söyleyebilirsin ki bunlar aralarında asaldır hocam. Anlaştık. Bir diğer notumuz. Aralarında asal sayıların toplamları ile çarpımları da aralarında asaldır. Örnek veriyorum. 7 ile 13'ü düşünün. 7 ile 13 aralarında asaldır. 7 ile 13'ün toplamı 20. Ve 7 ile 13'ün çarpımının da 91 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar 20 ve 91 de aralarında asaldır. 20 ve 91 de aralarında asaldır. Veyahut farklı bir örnek dile getirelim. Örnek veriyorum. 24 ve 25'i az önce örnek vermiştik değil mi? 24 ile 25'in toplamı 49. 24 ile 25'in çarpımı ise sevgili arkadaşlar 600'dür. Hiç düşünmeden 49 ve 600 aralarında asaldır diyebilirsiniz sevgili gençler. Pekala aralarında asallıkla alakalı da burada örneklerimizi ve notlarımızı verdik. Şimdi arkadaşlarım 7. örneğimizi bir çözelim. N sayısı 1 ile 80 arasındadır. Bu şartı sağlayan doğal sayılardan kaç tanesi 12 ile aralarında asaldır? 12 ile aralarında asal olabilmesi için... 12'nin bölenlerinden hiçbiri de sahip olmaması gerekiyor ki 12'yi ben asal çarpanlarına ayırdığım takdirde 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 gibi bir ifade oluşur. Şimdi demek ki 12'nin içerisinde 2 ve 3 çarpanları var. O halde ben 1 ile 80 aralığındaki ki kapalı aralıktan bahsediyoruz ikisi de dahil 1 ile 80 aralığında ki doğal sayılardan kaç tanesinin 12 ile aralarında asal olduğunu Bulmaya çalışıyoruz Yani bütün 2'nin katı olan sayıları Çiftleri eleyeceğiz Ve bütün 3'ün katı olan sayıları da eleyeceğiz 3'ün katı olan sayıları da yine eleyeceğiz Bunların içinden Peki 1 ile 80 arasında kaç tane çift sayı var 1'den 80'e kadar 80 tane sayı vardır Ve 82'ye böldüğüm takdirde de 40 gelir arkadaşlar Demek ki 40 tanesi aralarında asal değil şimdi peki yine 1 ile 80 arasında kaç tanesi 3'ün katı olduğunu öğrenmek için bunu da 3'e bölersin 80'i 3'e böldüğün takdirde 26 gelir ki 78 çıkardın 2 kalır demek ki 26 tane 3'ün katı var 40 tane de sevgili arkadaşlarım ne var 2'nin katı var yalnız hemen bununla bunu toplayıp diğerinden çıkarma 80'den çıkarma sebep çünkü bu 40 tanesi çift dedik ya 40 tanesi çift dedik e, 26 tanesi de 3'ün katı dedik Bunların içlerinde ortak olanlar var Çünkü hem 2'nin hem de 3'ün katı olan sayılar var Bunlar hangileri? 80'i 2'nin ve 3'ün ortak katı olan sayı 6'dır 80'i bu sefer 6'ya böleceğiz ki 6'nın katı olan sayıları buradan düşeceğiz 86'ya böldüğümüz takdirde de Sevgili arkadaşlarım Kaç defa vardır? 13 defa vardır 6 x 13 78 yapar Çıkardınız 2 gelir Demek ki 13 tanesi hem 2'nin hem 3'ün katı Bakın 40 tane 2'nin katı Artı 26 tane 3'ün katı Ben bunların içinde Şuradaki 13 tane sayıyı ikişer defa saydığım için 6'nın katlarını Bu 13 tanesini çıkaracağım Böylelikle elimize 53 gibi bir sonuç gelir Şimdi burada kaç tane sayı vardı 1'den 80'e kadar E hocam 80 tane vardı 53 tanesi bunlarla aralarında asal değilse 12 ile aralarında asal değilse 70 53 yani 27 tanesi 27 tanesi 12 ile aralarında asaldır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır dedik ve geçtik nereye? 8. örneğimize. A ve B asal sayılar. B ile C de aralarında asal sayılar. Bakın A ve B asal B ile C de aralarında asal olacak ve ekstradan C'nin 5A'ya eşit olduğu bilgisi de verilmiş. Bize demiş ki A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi C eşittir 5A ise C eşittir 5A ise bir kere C'nin 5'in katı olduğunu biliyoruz. A ve B'de asal da unutmayın. A artı B artı C'nin en küçük değerini bulabilmek için ben burada A'yı olabildiğince küçük seçmem gerekiyor ki bunun karşılığında C de küçük çıksın. O halde arkadaşlarım A'yı en küçük asal seçmekte fayda var. Yani ne seçeceğim? 2. O halde arkadaşlar B'yi de tabii ki ne seçmemiz gerekiyor? 3 seçeceğiz. C eşittir unutmayın 5A'ydı. Bakın şurada. C eşittir 5A'ydı. Ben burada A'yı 2 olarak kabul ettiğime göre ne diyeceğim c eşittir 5 çarpı 2'den c eşittir kaç gelecek 10 gelecek Bize a artı b artı c'nin en küçük değeri sorulmuştu Buna bağlı olarak da a'yı 2 b'yi 3 ve c'yi 10 bulduk Demek ki bunların en küçük değeri kaç olacakmış arkadaşlar 15 olacakmış diyeceğiz Geçtim 9. örneğime Aralarında asal 3 tane sayının top çarpımı 720'dir bakın çarpımı 720. Bu üç sayının toplamının en küçük değeri acaba kaçtır diye soruluyor. Şimdi aralarında asal 3 tane sayı bulacağız ve çarpınca 720 gelecek. Bunları bulmanın ve bunları düşünmenin en kolay yolu size yukarıda öğretmiştim. Asal çarpanlarına ayıracağız biz burada verilen sayıyı yani 720. Peki ayıralım hadi. 2'ye böldünüz 360. Tekrar 2'ye böldünüz 180. Tekrar 2'ye böldünüz 90. Tekrar 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 geldi. Gençler bizim sayımız 2'nin 4. kuvveti neden? Çünkü 4 tane 2 var. 3'ün karesi ve 5 üzeri 1. Bu ne arkadaşlarım? 720. Şimdi 720'nin çarpanlarını düşünüp acaba ben hangi 3 tane çarpanı çarpsam da Bunlar aralarında asal olsa ve çarpımları da 720'yi verse diye düşünmektense asal çarpanlarını ayırdık ya. Bakın 2'nin 3'le veya 5'le 3'ün de 5'le herhangi bir ortak böleni yoktur. Dolayısıyla bu 3 sayının bir tanesini 2 üzeri 4 yani 16. Diğerini 3'ün karesi yani 9. diğerinde 5'in birinci kuvveti yani 5 seçersem zaten çarpımları 720 olacaktır. 5 kere 9 45 45 kere 16 720 yapıyormuş demek bu 3 sayının toplamının en küçük değeri sorulmuş. O halde sevgili arkadaşlar biz şunları ne yapacağız? Toplayacağız artık. 9, 5 daha 14, 14, 16 daha kaç yapar? 16 artı 9 artı 5, 30'un ta kendisi yapar sevgili gençler. Ve arkadaşlarım devam ediyorum. Sağ üst tarafla 10. örneğimle. 3 basamaklı xyz sayısının pozitif bölenleri 1, xyz ve x3'tür. Bakın 3 basamaklı bir x, z sayımız var. Bunun pozitif bölenlerinden bir tanesi 1 zaten. Öteki de zaten kendisi onu da biliyoruz. Ve bir diğer bölenimiz de x3'müş arkadaşlar. 2 basamaklı bir x3 sayısı. Peki demiş buna göre y kaçtır? x3'ün de 2 basamaklı bir sayı olduğu da belirtilmiş burada. Şimdi şöyle düşünelim. Bu neye benziyor biliyor musunuz? <gülüyor> X, Y, Z 3 basamaklı sayısı olarak düşünmeyin. 9'un bölenlerini bana bir söyleyin bakalım. En küçükten <gülüyor> başlayarak. Bir zaten bölüyor. E bir de 9 bölüyor. Değil mi? Başka bir de 3 bölüyor. Peki. Şimdi siz bana sevgili arkadaşlarım. 25'in tam bölenlerini söyleyin pozitif. 1 bölüyor. E kendisi bölüyor hocam. E bir de 5 var. Başka yok değil mi? Peki bir de 49'u söyleyin bakalım. 1 var. Kendisi var. E bir de hocam 7 var. 7'nin karesi çünkü. Bakın arkadaşlar buradaki de bu formatta bir sayı. 1 var. Kendisi var. Bir de 3 iki basamaklı sayısı varmış. Şimdi güzel. Çok güzel. Bu konularda bir sıkıntımız yok. Ee, biz burada şunu anlamamız gerekiyor. 1 kendisi ve asal. 1 kendisi ve bir asal. 1 kendisi ve bir asal. Ve unutmayın aslında burada seçtiğimiz sayı buradaki asalların karesi arkadaşlar. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25, 7'nin karesi 49 gibi. Demek ki bu 1 kendisi ve bu da ne olacakmış asal. Şimdi iki basamaklı asalları düşünelim. Bir tanesi 13 var değil mi sonu 3 olan. 23 var, 43 var böyle devam ediyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun karesi. Bunun karesi X, Y, Z 2 basamaklı sayısını verecek ya bize. X, Y, Z 3 basamaklı sayısını. O zaman gelin şunun karesini alalım. Bunun karesi nedir arkadaşlarım? 169'dur. Peki şunun karesini alalım. 23'ün karesi. 23'ün karesi ne yapar? Şöyle çarpalım. 3 kere 23, 69. 2 kere 23, 46. Bunları toplarsanız 9, 2 ve 5 gelir. 529. 43'ün karesi zaten... 1600'den daha büyük bir sayı olduğunu biliyorsun 40 kere 40'tan. Dolayısıyla 4 basamaklı olduğu için hiç bakmıyorum ve burayı siliyorum. Şimdi bizim sayılarımız bu xyz 3 basamaklı sayısı 169 veyahut 529muş gençler. Tamam? Ve şunu da unutmayın. Eğer ki bizim sayımız 169 olursa bunun bölenleri 1 kendisi ve ve 13 olacak. 529'u düşünürsek 1 kendisi ve 23 olacak dedik değil mi? Şimdi burayı dikkat edin diyorsunuz. Ne demiştik şurayı çok karalamışız orayı bir silelim. Bakın arkadaşlarım şuraya. XYZ 3 basamaklı sayısı için 1 kendisi ve ve ve X 3'tür demiştik. Bakın X burada 2 burada 1. Başka X nerede var? Şurada var hocam x burada 5 burada 1 yani x'ler birbirine eşit olmak zorundaydı burada 2 iken burada 5 nasıl olsun olmaz demek ki benim sayım 169'muş e bu da x, y, z sayısı değil miydi? demek ki y kaçmış arkadaşlar? 6'ymış bize y sorulmuştu doğru cevap 6 olacak diyebiliriz gönül rahatlığıyla evet arkadaşlarım 11. sorumdayım 3 tane asal sayının çarpımı 429 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün pozitif farkı kaçtır? Hemen ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? 429'u asal çarpanlarına ayıracağız. Doğru mu? Peki bu 429'u asal çarpanlarına ayırırsak, 2'ye bölünmediğini görüyoruz zaten ama 3'e bölmeyi deneyebiliriz. 3'e böldüğümüz takdirde 4'ün içinde 1 defa kalan 1. 12'nin içinde 4 defa kalansız. 9'un içinde 3 defa. 143 geliyor. Peki 143 sayısı. Başka neye bölünür? Arkadaşlarım 143 11'e bölünür. Benim size daha önce anlattığım sebepten kaynaklı. Bakın 1 var 3 var 13. İkisinin toplamı 4 ortada olduğuna göre 11'in katıdır. Hatta 11'in 13 katıdır. Demek ki ben 11'e böldüm 13 geldi. 13'e böldüm 1 geldi. Zaten buradaki dökülen sayılar da nedir? Hepsi asaldır. Şimdi bana diyor ki bu sayıların yani 3 11 ve 13'ün en büyüğüyle ki 13'tür en büyüğü. En küçüğü 3'tür bize neyi sormuş pozitif fark yani 13'ten diyor 3'ü çıkar diyor cevap ne olacak arkadaşlarım 10 olacak diyebiliriz cevabımız Bir diğer sayfada gençler konu testimiz var asal sayılar konu testi var ee, Şimdi buradaki asal sayılar konu anlatımımla benim konu anlatımımla arkadaşlarım yetinmeyeceksiniz ne yapacaksınız testleri çözeceksiniz ve testlerden sonra da bu hafta verdiğim ödevleri düzenli bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bu ödevleri yapmadığınız takdirde şu an harcadığınız bu video için harcadığınız testler için bazı testler için yani bu konu testleri için falan harcadığınız zamanlar heba olacaktır. Boşa gidecektir. Dolayısıyla yapmanız gereken şey size tavsiye bu hafta verdiğim ödevleri harfiyen yerine getirin arkadaşlarım. Ve bu kamp bittiğinde ki 10 hafta var bitmesine bu kamp bittiğinde Tertemiz bir matematiğiniz olacak benden size söylemesin. gençler bir isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.